selam su grupları yengeç akrep ve balık arkadaşlarım şengülün sihirli fanları kanalına hoşgeldiniz sevgili su grupları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlar yeni yılınız kutlu olsun sevgili arkadaşlarım şöyle sağlıklı sıhhatli sevdiklerinizle birlikte 2020 yılını hayırlısıyla geçirmeyi sizlere iyice Allah nasip etsin sürprizli bir şekilde nasip etsin güzel insanlar şimdi sizler için bir aylık süreçte ocak ayında İşi için, kariyeri için mücadele eden, aylık bütçesi için mücadele eden, borç içinde kıvranan yengeç, akrep ve balık arkadaşlarımın durumlarına bakacağız tarotumla. Sevgili arkadaşlar, bir aylık bir süreçte üçlü üçlü çekiyorum. Hadi bakalım, sıralamada kim var? Yengeçler var, sevgili evcil yengeçler. Efendim, öğrenciler de içinde dahil olmak üzere. Hepsi içindedir. İş arayan arkadaşım veya çalışıyorsunuz. Ortak çalışıyorsun. Kariyerin için mücadele ediyorsun. Bir üst noktaya çıkmak için çabalayıp çırpınıyorsun. Hepsi içinde dahildir. Önce iş ve kariyer diyoruz. Şöyle bir bakalım yengeç arkadaşlarımız için. Hmm, buyurun. <gülüyor> evet açacağım. Orada bırakmayacağım. Sevgili yengeçler. Öğrencisin, iş arıyorsun veya zaten işin var mevcutta da. Çalışıyorsun bir üste çıkmak için mücadelen var. Güven istiyorsun kendine güvenin var. Evet, toplu çalışmalarınız olabilir, öğrenci arkadaşlarınla olabilir, işi arkadaşlarınla olabilir, ortaklarınızla olabilir ya da patronunuzla. Güven istiyorsun sevgili arkadaşım. Artık diyorsun bir şeyler geride kalsın. Ben bir üst kademeye çıkmalıyım ve yazmam istiyorsun. Ay başı gelmiyor değil mi sevgili arkadaşım? Sıkıntılar var. Huzur arıyorsun. Bir şekilde ne yapıyor kişi? Karşınızdaki kişiler size yalanla karşılık verebilirler sevgili arkadaşım. Bu patronunuz olabilir. İş arkadaşınız olabilir. Veya iş başvurusu yaptınız. İş başvurusu yaptığınız yerlerden size yalanlar söylenilebilir. Çünkü bu kartımız illegal yalan dolan kartı. Hiç bir iyi tarafı olmayan tek karttır. Bununla alakalı sevgili arkadaşlarım. Biraz burada böyle bir hayal kırıklığı. O kadar uğraştım. Güvenmeye çalıştım. Toplu çalışmalar yaptık. Ne bileyim şuraya iş başvurusu yaptım. Veya patronumla görüştüm. O kadar çabaladım. Bir üst kademeye çıkmak için. Ama gel gör ki patronum beni görmedi. Karşıdaki iş yapması bir üst kademeye aldı. O kadar çabaladım olmadı. Emeklerimin karşılığını alamadım. Örnek veriyorum sevgili arkadaşlarım. Kartımız der ki bakın burada kurumuş hiçbir şey yok her şey bitmedi diyeceksiniz her şey bitmedi ben bunun altında kalmam diyerek hepiniz içinde dahil olmak üzere sevgili yengeçler aramaya koyulacaksın farklı yollar deneyeceksin bu yalan bana neden söylenedi ben neden sıkıntıya düşürüldüm ben neden geçmişe örtü çekemedim oysa ki sizlere güvenerek veya kendime güvenerek ben sorumluluk altına girmiştim. İşimi biliyordum, ben bu işin insanıydım, sorumluluğumu almıştım, bana bunu neden yaptınız veya kader bana bunu neden yaptı, ben hayal kırıklığı istemiyorum, benim için her şey bitmedi, ben mücadeleme devam edeceğim, arayış içinde olacağım diyerek öğrenci de olsanız, çalışan da olsanız, iş de arıyor olsanız bakın aramaya devam edeceksiniz, kesinlikle umutsuzluğa kapılmak yok. Sevgili yengeçler bu arayış sizi nereye getiriyor? İşte bu. Nereye getiriyor? Sürprizli geleceğe getiriyor. Sürprizli gelecek. Arayın güzel kardeşlerim. Ben her zaman söylerim. İsteyenin bir yüzü demişler. Arayacaksın. Kişi size ya benim şu an elemana ihtiyacım yok dese de ne derlerse desinler. Buradan çıkacaksın yan kapıyı çalacaksın. İş arıyorsun ya. Değil mi sevgili arkadaşım? veya öğrencisin mücadele veriyorsun çizdiğin yolda ilerlemek için o mesleğe sahip olabilmek için o mesleği elinize alabilmek için o masaya oturabilmek için sürprizi gelecek sizi bekliyor belli ki arayışa devam edeceksiniz edin de devam sevgili arkadaşlarım tamam sevgili narin yengeçler bunun için tabii ki bir şeylerle burada gördüğünüz şu ikisi sizi biraz yorabilir. Onlarla mücadele edip kendinizi ispatlamanız gerekiyor. İspatlamanın ardından sevgili arkadaşlarım, iş hayatında başarı sizleri bekliyor. Tamam? Hadi bakalım biraz da sabır veriyor kartımız. Sabırla yaptığının sürprizli gelecek. Sürprizli kariyer, sürprizli masa, sürprizli bütçeler sizleri bekliyor iş hayatında, kariyerde. Yani pes etmeyeceksin bitti benim güzel evcil güzel kalpli yengeçim ardından bakın iş arayan arkadaşlarıma bir şeyler uzanacak tamam hayat o kadar boş değil herkesin bir rızkı var sizlere bir şeyler uzanacak bu da sizi sürprizlere getirecek güzel yengeçler şimdi aylık bütçesi için mücadele eden yengeç arkadaşlarım emekli ev hanımı çalışan hiç fark etmiyor sabırlı Sabırlı ol diyor kartım aynen doğrudur buyurun sabırlı ol diyor bazı gerçekleri kabullen yani kiradasın e kirayı vermek lazım faturalar geliyor bunları da ödemek lazım çünkü devletten kaçış yok elektrik faturası gelmiş bunu ödeyeceğiz kaçış yok gaz gelmiş kaçış yok değil mi sevgili arkadaşlarım sabırlı halledeceğiz bunu para işlerinde başarı demektir sabırlı ol demektir sorumluluk al demektir bunlar senin sorumluluğun bunları kabul et bunları kabul ettiğin an zafer senin değişimlere uğrayacaksın der sevgili bütçesi için mücadele eden yengeç arkadaşlarım sizler için tamam daha fazla açıp bozmak istemiyorum bu sabır sizi zafere getirecek değişime getirecek tamam mı hadi bakalım başarıya getirecek daha fazla açıp kesinlikle bozmak istemiyorum yani sıkıntının üstünde geldi gördünüz mü? Hem uzlaşmaya varacaksınız eşinizle olabilir, aile büyüklerinizle, patronlarınızla olabilir, çocuklarınızla olabilir. Bütçemiz bu kadar. Bu şekilde hareket edeceğiz diyeceksiniz. Bunlar da sizi zafere getirecek. Sevgili bütçesi için mücadele eden yengeç arkadaşlarım. Şimdi kredi çekmiş. Ay başını zor getiriyor kredi borcu altında ezilen, iş kurdunuz, ev aldınız, araç aldınız vesaire falan filan ki yıkımdalarda zaten. Çünkü ben size yöneldiğim an kartları karıştırdım sevgili. Borç içinde olan, kredi borçları altında ezilen yengeç arkadaşlarımın bir aylık süreçte borçları ödenecek mi? Ya da bir mucize olacak mı? Ya da yardım ellere uzanacak mı? Şöyle bir kartla bakalım mı? olabilir Hedef belirleyeceksin olabilir Evet yüzde elinize yardım elleri uzanıyor yüzde elinizde hedefi belirleyecek hedefi doğrultusunda hareket ettiği an zafer sizindir yüzde 50 yüzde50 geldi sevgili borç içinde sıkıntı içinde olan yengeçler ardından da uyum sizi bekliyor yüzde elinize yardım eli uzanıyor bakın gördünüz mü aydınlığı bir de karanlığı görün yüzde geriye kalan karanlıkta kalan yardım görmeyecek olan borçlu yengeç arkadaşım hedef belirleyeceksin yol çizeceksin o yol doğrultusunda hareket ettiğin an doyum seni bekliyor zafer seni bekliyor tamam mı hadi bakalım güzel geldi güzel çok güzel sana yardım ediyoruz diyor melekler size yardım ediyorlar hadi bakalım sevgili arkadaşlarım yalnız değilsin bunun farkına var biz meleklerine güven güzel kalpli yengeçler hadi bakalım size yardım ediyorlar çünkü hayat boş değil sevgili arkadaşlarım güzel çok güzel geldi evet yengeç arkadaşlarımızı da tamamladık iş, kariyer, aylık bütçe, borçlar derken şimdi sırada kim varmış? akrep arkadaşlarımız onlar çalışkandır onlar mücadelecidir bakalım akrepler ne yapıyorlar? ocak ayı içinde önce tabii iş ve kariyerlerinden giriş yapacağım öğrencisiniz çalışıyorsunuz veya iş arıyorsunuz veya bir üst noktaya çıkmak için mücadeleniz var sevgili akrep arkadaşlarım evet dünya kadar mutluluk istiyorlar iş hayatlarında Tabii ki ister istemez sıkıntılar var bakın buradaki şahıs çemberin içinde yılan dolanmış resmen yılan diyorum ona ben yılan dolanmış çevrede çiyanlar kaplanlar aman Allah'ım hadi yince mutluluk Olmuyor mutlaka ne yapıyoruz mücadele edeceğiz çalışacağız devam bıkmadan usanmadan hayatın gerçeği bu şimdi kariyeri için mücadele eden çalışan arkadaşım veya mesleği için mücadele eden işini eline almış olan akrab arkadaşım biri üstte çıkmak için mücadelesi var veya öğrencisin artık son aşamadasın bir yol çizdin o yolda gitmek istiyorsun sevgili arkadaşım bakın burada Tabi tam olarak bir şeyler tamamlanmamış. Dünya kadar mutluluğu elinize almamışsınız ama velakin Dünya kartımızın çok güzel bir yanı vardır. Şunu da söyleyeyim sevgili akrep arkadaşlarım. Bir yol çizdiniz mi? Öğrencisin veya çalışıyorsun. Aman aman. Sakın o işini değiştirme. O yoldan sakın farklı yollara sapma. Dünya kartı ne der? Doğru yoldasın. Çalışıyor musun? Sen doğru işi buldun hedef mi belirledin doğru hedefi buldun sakın o yoldan şaşma der aman güzel kardeşlerim bakın dünya kartı birinci ilk sırada size geldi doğru yoldasınız doğru hedefi belirlemişsiniz bundan dolayı sakın yoldan şaşmayın bu sizi tabii ki istediğiniz raddeye getirecek bakın burada çalışan biri var değil mi yukarıdan akım geliyor güzel kardeşlerim hadi bakalım canlılık gelecek bu canlılığın ardından yenileneceksin geçmişin olumsuzluğunu bitiriyorsun bitirmekle de kalmayıp doğru yolda ilerlemek için burada savaşa gireceksin savaş derken tabi ki savaş değil de hani mücadele burası öyle der bir mücadele içine gireceksiniz bu mücadele bir miktar sizi yorabilir dengenizin kaymasına sebebiyet verebilir ama nezaketi tatlı dili efendiliği de elden bırakmayacaksınız çünkü kartımız bundan da söz eder Sevgili akrepler, güneşi görüyorsunuz değil mi? Dağların ardından yüzünü göstermiş. Bu sizi şanslı yere getirecek. Bu vaziyet sizi şanslı yere getirecek. Yolunuzdan sakın şaşmıyorsunuz. Meslek sahibi olmak, kariyerde ilerlemek bunlar para. Buradaki kişi çalışıyor görüyorsunuz. Sevgili akrepler, akım. Hayatınızdaki meslek düzgün bir şekilde daim olacak hayatınızda. Bu şekil gitmeye devam ettiğiniz zaman. Bunu da size bırakıyorum. Sonucu görün. Şans işte bu. Gördünüz mü? Bir şeyler gitti hayatınızdan. Askıyla, sabırla gitti. Hemen bunun üstünde geldi çalışma kartı. Daha ne olsun sevgili akrepler. İş hayatında veya mesleğinizde doğru yoldasınız. Benden söylemesi. En azından Ocak ayı içerisinde size bu gösteriliyor. Şimdi aylık bütçesi için mücadele eden... Akrep arkadaşlarım. Ev hanımısın, emeklisin, çalışansın. Fark etmiyor genel olarak. Hmm. Evet tam geldi. Tam geldi şu kart. Sevgili akrepler. Biraz ipin ucunu mu kaçırdık? Ne yaptık ilk etapta? Bakacağız. Orada bırakmayacağım. Her zaman gösteririm zaten. Bakın aylık bütçenizde geldi bu sizin. Şöyle yakından gösteriyorum. Zeytin dalını görün. Nedir? Gelir az. Verimsiz dal daha uzun yani 3 kuruş gelir var 5 kuruş zarar içindeyim hesabı buyrun değil mi 3 kuruş gelirim var 5 kuruşluk harcama yapıyorum İşte bu kart onu gösteriyor sevgili arkadaşlarım bundan dolayı ne diyor buradaki açılımı bunu yapma akrep diyor sıkı sıkı tut az ya da çok biraz kısarsan diyor nasıl tutuyor görüyorsunuz değil mi biraz kısarsan bu vaziyetten kurtulursun. Kısmadığını farz edersek sıkıntılardan kaçacak delik ararsın diyor. Korku, endişe, ikilemde kalma, borçların altında ezilme, faturalar, kira, çoluk çocuk derdi, aybaşı, mutfak derdi. Buyurun önünüzü göremiyorsunuz. Neden? Sıkı sıkı tutmuyorsun diyor. Gelir az gider hortum gibi. Sıkıntılardan kaçacak delik arıyorsun. İkilemlesin, kuşkular... Acaba daha mı kötü olurum gibi hani olur ya bir kaybedince insan tamamı kaybettik zannediyoruz önünü göremeyebilirsin bunu yapmıyorsun sıkı sıkı tutacaksın bütçenin geliri neyse gideri de ona göre ayarlayacaksın diyor burada çünkü benim sevgili bütçesi için mücadele eden akrebe arkadaşlarımda biraz hata durumları var sanırım bir şeylerin cazibesi altında kaldılar ki bütçe biraz aşılmış Kartımız çok öğretici bir kart sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu vaziyeti bu şekilde devam ettirirseniz biraz bir şeyleri kısarsanız sizi nereye getiriyor? İşte bu güvene getiriyor. Adil yoldan başarıya getiriyor. Zenginliğe getiriyor. Daha nereye getirsin sevgili arkadaşlarım? Güven gelecek. Öz güveninizi kazanacaksınız. Ya cep boş olduğu an böyle bir şey var mı? İnsanın ne güveni oluyor arkadaşlar? Ne kimsenin kimseye güveni oluyor, ne evde saygı olur, ne huzur olur, ne mutluluk olur. İşte buyurun adil yoldan başarıyı yaptın, gereksizlere sırtını döndün, sizin olanı aldınız elinize, artık güveni kazandın. Aile içi güven, iş hayatında güven, hayatınızda, özelinizde güven gelecek sevgili arkadaşlarım, sevgili akrepler biraz kısmanız gerekiyor. Sanırım harcamalar var. Hmm. Evet akrab arkadaşlarım şimdi kredi çekmiş olan pardon kredi çekmiş olan öncesinde kredi çekmiş araç almış veya ne bileyim ev almış iş kurmuş olan sıkıntı içindeki akrab arkadaşlarım bir aylık süreçte tabii ki ha ödenmeyecektir bir mucize olacak mı veya yardım ellere uzanacak mı o bir aylık süreçte olabilir yüzde elli yüzde elli geldi sevgili arkadaşlarım yine aynı buradaki gibi yüzde elli yüzde ellinize yardım elleri var aslan beyaz bir vaziyette yüzde ellinizi birazcık arka planda tutabilirler dost bildikleri patronları aile büyükleri birazcık size böyle bir arka dönme durumları var Çünkü herkesin kaderi bir değil ne yapacaksınız burada karanlıkta kalan akrep arkadaşım tıpkı az önce söylediğim gibi elindekini tutmaya çalışacaksın bir hedef bir yol çizeceksin. O yol doğrultusunda hareket ettiğin an kartımız işin sonunda zafere ulaştın der. Sevgili akrep arkadaşlarım ondan sonrasında da mutlu yuva geldi. Mutlu çatı geldi. Daha ne gelsin çoluk çocuk şu mutluluğu bir görün. Tamam hadi bakalım ayağımızı ne yapıyoruz? Yorgana göre uzatacağız. Sevgili akrep arkadaşlarım rüyalarına bak diyor. Bir ay boyunca rüyalarınıza bakın. Sevgili akrepler hepiniz için. Gördüğün rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediyor, yol gösteriyoruz diyor. Melekler söylüyor bunu akrep arkadaşlarımıza. Evet bir aylık süreçte sevgili arkadaşlarım böyle bir süreç sizleri bekliyor. Tarotumuzdan kesinlikle kaçmamaktadır. Haberiniz olsun. Mistik güçler var tarotumuzun içinde. Şimdi akrep arkadaşlarımızı tamamladık. Kim kaldı? Narin balıklarımız. Su grubunun son burcu olan narin balıklarımızı neler bekliyormuş hmm. öğrenciler çalışanlar ve iş arayanlar için iş ve kariyer önce oradan giriş yapıyorum sevgili balıklar ocak ayında yılın ilk ayında sizleri ne bekliyor bu da kendini attığı için tamam güzeldir şimdi öğrencisin veya çalışıyorsun bir üst kademeye çıkma derdindesin veya işsizsin de iş arıyorsun sevgili arkadaşlarım keskin görüşmeler sizleri bekliyor bu süreç içerisinde hiç merak etmeyin. Keskin görüşmeler ama ve lakin kartımız der ki verimli olmaya çalış. Verimli olmak yerine bazen kızabilirsin. Dil bu değil mi sevgili arkadaşlar? Dilin kemiği yok demişler. İleri geri konuşabiliriz. Serin rüzgar estirebiliriz. İş başvurusu mu yaptık? Biraz böyle tavırlarımızla, sözlerimizle karşı tarafı ürkütebiliriz. Bakın güzel konuşmamız kısa soğuk konuşmamız daha uzun bir vaziyette keskin görüşmelerden söz eder kartımız sakın bunu yapmıyoruz sevgili balıklar iş başvurusu yapabilirsiniz öğrenci olabilirsiniz öğretmenlerinizle keskin olmayın ailenizle keskin olmayın mümkün olduğunca istediğiniz yolda ilerleyebilmek için dilimize hakim olacağız elimize kolumuza tavırlarımıza hakim olacağız ki bakın sizlere kupa uzanıyor bir şekilde karşınızdaki kişiler sıkıntı içinde olsalar da Sizlere kupa uzanacak Bu vaziyette hareket etmediğiniz takdirde küsmüsünüz, Kırgınlık mı var? Öğretmenlerinizle mi kırgınlık var? Anne babanızla mı? Patronlarınızla mı? Bakın barışlar geliyor Sizlere bir yardım ellere uzanacak Veya iş başvurusu yaptınız Bir şekilde sizlere gel çağrısı gelecek Sevgili balıklar çok güzel Yine yanı sıra Görüşmelerde mümkün olduğunca kartımız nezaketten, nazik tavırlardan söz eder. Sevgili balıklar, nazik olmaya, hanım hanımcık, efendi olmaya özen gösterdiğiniz takdirde görüyorsunuz değil mi denge kartındaki güneşi bir de işin sonunda şansdan bize söz eder, şanslı yerlere gideceğinizden söz eder ki ettiği gibi de kartları da verdi zaten adil yoldan başarı. Doğruluk, Kendine güven, ihtişam, lüks, zenginlikten söz eder. Sevgili balık arkadaşlarım, öğrencisin. Aynı şey sizin için geçerli. Çalışıyorsun, hiç fark etmiyor, iş arıyorsun. Buyurun, bekliyorsun. İhtişam, lüks, kendine güven demek. Ardından bu şans sizi nereye getiriyor? Ebedi doyuma. Sizin olan mesleğe doğru ilerlemeye. Çünkü evren size... Güzel kalbinizden dolayı, güzel dilinizden dolayı sizin olanı size uzatacak. Hiç merak etmeyin sevgili arkadaşlarım. Öyle bir uzatacak ki hatta uzatmakla da kalmayıp siz korku içine bile gireceksiniz. Evet. Neden? Çünkü burada güzellik geldi hayatınıza. Bir şeyler uzandı. Efendi gibi, hanım gibi davrandığınızda burada çok güzel şeyler size uzandı. Onları kaybetmekten bile korkacaksın. Bak burada savaş halindesin. Tamam. Hadi bakalım çok güzel geldi. Sevgili kariyeri için mücadele eden veya iş arayan veya öğrenci kardeşim. Hiç merak etme, etmeyin. Hepiniz için geçerlidir. İş ve kariyer. Ne yapıyormuşuz? Mümkün olduğunca hanım hanımcık, efendi olacağız ki. Çok keskin olmayacağız. Soğuk davranmayacağız. Kırıcı olmayacağız. Kaba saba davranmadığımız süreçte karşımızdaki kişiler bizi ne kadar severse o kadar görüyorsunuz doyuma doğru gideceğiz bu vaziyeti yaşamayacağız bu nedir Allah aşkına şimdi sevgili balıklarımızın güzel balıkçıklarımızın ev hanımı çalışan veya emeklisiniz hiç fark etmiyor aylık bütçe ne alemde bakalım ocak ayındaki bütçe hmm, korkular var dikkatli olması lazım evet Şöyle bakalım. Ay güzel güzel sevgili balıklar. Şimdi benim sevgili balık arkadaşlarım. Bu da çok güzel harika. Hadi bakalım taksidiniz mi var? Faturalar mı fazla geldi? Mutlaka gelmiştir sevgili arkadaşlarım. Kiranız var. Çoluk çocuk okutuyorsunuz veya evlendirdiniz. Aman Allah'ım bundan dolayı bir şeyler almışsınız. Var bir şeyleriniz ama gelin görün ki onların taksitleri var. Onların ödemeleri var. Değil mi bir yerde de korkuyorsun acaba ben bu aldığımı kaybeder miyim ya da aylık maaşım tamamen gider mi gitmeyecek merak etme almışsın zaten sizin o sevgili arkadaşlarım işini de kaybetmezsin aylık bütçeni de sadece ayağını yorgana göre uzatacaksın hesapla hareket edeceksin kartımızı görüyorsun zenginlik kartıdır ama ne der kartımız Dikkatli hareket edersen korkuyu atlatırsın. Dikkatli hareket edersen zengin ortam seni daha da zenginliğe getirecekler. Dikkatli ol der. Paralarını çarçur etme. Sorumluluğunu bil. Faturan neyse onu öde. Taksinin neyse öde. Kiraanı öde. Gerekli olan şeyleri öde. Onlar senin sorumluluğun. Gereksizleri harcama. Koy bir kenara. Kabullen gerçeği der. İlişkilerinde, eşinle mi sıkıntın var? Çocuklarınla mı sıkıntın var? Kabullen, kabulleneceksiniz. Barışlar sağlayacaksınız. Sevgili arkadaşlarım, ayağımızı yorgana göre uzatalım diyeceksiniz. İyi niyet gelecek, doyum gelecek, mutluluk gelecek. Nasıl gelecek? Biraz dikkatli hareket ettiğiniz takdirde sevgili balıklar. Güzel, çok güzel geldi. Hemen bayram sevincinin paylaşımcı sevginin üstünde gelen kartı görün çünkü destenin altı da çok önemli hadi bakalım sevgili balıklar güzel geldi A pardon unutmadan tabii ki borçlu olan arkadaşlarımıza bir kart çekeceğiz değil mi aman aman hadi bakalım arkadaşlarımızı da ihmal etmeyelim mutlaka krediler çekilmiştir ha ince ödenmeyecek bunu ben de biliyorum da bilemem bilemeyiz mi sevgili arkadaşlarım belki evren bir mucize yapar mı böyle bir şans gibi falan veya yardım ellere uzanacak mı? Borçlu olan balıklarımıza. Uzanmıyor. Uzanmıyor ama her şeyde bitmiş değil. Bak arkanda bir şeyler var. Sıkma canını. Güzel kardeşim. Birazcık size böyle hafif çaplı acı çektirebilirler. Birazcık. Ama merak etmeyin. 3 balıktan bir tanesine yardım ellere uzanıyor. Biri acı çekiyor burada. Biraz etki altında kalmış. Biri de melankoli durumunda. Hayal kırıklığı. Ama hayal kırıklığına da gerek yok. Bak iki tane kupa var arkada. Her şey bitmemiş güzel kardeşlerim. Tamam. Hmm, biraz daha beklemeniz gerekiyor sevgili balıklar. Mücadele istiyorum. Buradaki iki arkadaşıma bakıyorum. Ardından gerçekleri kabullenmek geliyor. Daha fazla açmaya hiç gerek yok. Belli ki Ocak ayı içerisinde. ama şunu görmeyin Allah aşkına. Kapattım hadi. Ay çok güzel sonrasında baya baya sonrasında sizlere destek gelecek sevgili balıklar. Borç içinde kıvranan balıklar. Tamam hadi bakalım. Ne diyor meleğim bir aylık süreçte hepiniz için. Sevgili arkadaşlarım dua et. Her zaman söylüyorum yapacak bir şey yok. Evrene sığınacağız. Dua et. Meleklerine yüreğini dök tam olarak ne istediğini söyle meleklerinden yardımı iste yollarından çekiliyor tek kelime açacağız elimizi şükredeceğiz her halimize şükredeceğiz Allah'tan isteyeceğiz yardımı sevgili arkadaşlarım böyle kalmayacak bak evrende size desteği uzatacak haberiniz olsun sevgili balıklar evet yengeç akrep ve balık arkadaşlarımın ocak ayında kariyer iş durumları aylık bütçe borçlarda derken olayı tamamladık sevgili arkadaşlarım sizleri kapanmadan öncesinde çay falan aşk hayatınız kanalıma bekliyorum yıllık 12 bardakla çay mesajları verdim buyurun efendim linkler zaten videolarımın altında mevcut bulunacaktır orayı dikkate alın sevgili arkadaşlarım tıkladığınızdan kanalımı göreceksiniz sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum sevgili yengeç akrep ve balık arkadaşlarım su grupları Tekrar yeni yılınız kutlu olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun 2020 yılında. Kocaman da öptüm. Hadi bay.